Merhaba, son videoda 1789 yılının sonunu konuşmuştuk. Temmuz'da Bastille, politik tutukluları serbest bırakan ve 16. Louis'nin zulmünden korunmak isteyen Parizyenler, yani daha önce bahsettiğimiz %98'lik kesim tarafından basılmıştı. 16. Louis, isteksiz bir biçimde millet meclisine karışmayacağını belirtmişti. 16. Louis'nin yaptıkları, halkın duvarlara tepki olarak yazdıklarının daha tehditkar bir hale gelmesine neden oluyordu. Bu yüzden de pes etmeyi doğru buldu. 1789'un sonunda Fransa bir kaos içindeydi. Millet Meclisi'nin hazırladığı anayasa da 1791'e kadar tamamlanmayacaktı. Fakat meclis parçaları bir araya getirerek anayasanın taslağını oluşturuyordu. 1789'un Ağustosunda meclis üyeleri zaten bağımsızlık bildirgesini kendilerine göre düzenleyip tamamlamıştı. İnsan ve yurttaş hakları bildirisi. Meclis, kafasında birkaç yıl bekledikten sonra bir anayasa oluşturup bir nevi meşruti krallığa geçebilmeyi planlıyordu. Maalesef, özellikle 16. Louis için işler pek de iyi gitmiyordu. Bahsedildiği gibi, bütün bu karmaşanın ve ayaklanmanın nedeni insanların aç olmasıydı. Mali kriz ve açlık sorunu vardı. 1789'un Ekim'inde, kralın eşi Marie Antoinette'in tahıl stok ettiğine dair söylentiler yayıldı. İnsanların ekmeği bile olmadığı bu dönemde insanlar yığınla tahılın olduğunu hayal etmeye başladı. Ekmek hala yemeğin en önemli gıdasıydı. Çiftçi kadınlar silahlarla beraber Versay'a e bir yürüyüş düzenlediler. Şekilde gördüğünüz çiftçi kadınların Versay'a e yaptığı yürüyüşün tasviri. Versay'a e gittiler ve de binanın içine girebildiler. 16. Louis ve Marie Antoinette'in Versay'da ne yaptıklarından şüpheli oldukları için onların Paris'e dönmelerini talep ettiler. Kadınların, Versailles Sarayı'na yürüyüşü sayesinde talep ettiklerini aldılar. 16. Louis ve eşi Marie Antoinette, Paris'e tahıl gibi malzemeleri stok edemeyecekleri yere döndüler. Ayrıca pek de yandaşları olmayan ve ne yaptıklarını gözetleyen insanlar tarafından çevrelendiler. Bence bunun başlıca sebebi, insanlar açken kralın tahıl stok ettiğine dair söylentilerin yayılmasıydı. Başka bir nedense, Kralın, Yeni Fransa'nın ve Millet Meclisi'nin sembollerine karşı kaba davrandığına yönelik dedikodulardı. Bu, insanları daha da çok sinirlendirdi. 16. Louis, güç Millet Meclisi'ne geçtiğinden dolayı, meşruti krallıktan hoşnut değildi. 1790 yılına girerken, rahatsız edici bir durum söz konusu oldu. Kral ve kraliçe, Paris'teki Tuileries binasında ev hapsine zorlandı. Millet Meclisi de bu süreç içerisinde anayasa tasarısını oluşturmaya devam ediyordu. Hatırlarsanız Millet Meclisi kapalı tenis kortuna toplanıp yemin etmişti. Aynı zamanda Fransa genelinde devrim karşıtı olanların düzenlediği ayaklanmalar devam ediyordu. Fakat bu ayaklanmalar daha sonra bastırılıyordu. İnsanlar birbirlerine komplolar düzenliyordu. Bir de ben bu işin gidişatından hoşlanmıyorum. Zaten fazlasıyla şiddet gördük. İnsanlar sinirli param ve neyim varsa hepsini toplayıp ülkeden ayrılacağım, ülkeden göç edeceğim diyen asilzadeler vardı. Sonuç olarak asilzadeler Fransa'yı terk ettiler. Emigres yani göçmenler olarak adlandırılırlar. Yani görüyorsunuz ki insanlar da evet Fransalı iyi zaman geçirdim ama daha fazla çekemeyeceğim en iyisi ayrılayım fikri vardı. Ve bu fikir 1791 yılında da geçerli olmaya devam etti. 1791'e yaklaşırken, 16. Louis ve Marie Antoinette'in de akıllarına tehlikelerden kaçma fikri gelmişti. Fakat ülkeden ayrılmadılar, çünkü İngiltere'ye güvenmiyorlardı. Kendilerine güvenli sığınak verme konusunda diğer ülkelere de güvenmediler. Onların içinde bulunduğu durumu anlayan bir general, hiç değilse sınır bölgelerine gelin ve devam eden kargaşadan saklanın dedi. Gerçek hizmetçiler gibi giyindiler ki, bu. Bu da onların nasıl insanlar olduklarını gösteriyor ve Paris'ten ayrılırken pusuya düşürülme durumu olursa diye kendi hizmetçilerini soylular gibi giydirdiler. Hizmetçi kılığındayken kral, generalin evine kaçmaya çalıştı. Varen burada görüldüler. İnsanlar onlara esir alıp Paris'e geri getirdi. Bu olayı Varen'e kaçış, Paris'ten kaçış olarak ya da nasıl istiyorsanız siz öyle hayal edebilirsiniz. 16. Louis duvardaki yazıları görmesine ve bunu atlatmaya çalışmasına rağmen halk tarafından yakalandı. Çoğu insan, kraldan en başından beri hoşlanmıyordu. Hatta bir kralın var olması düşüncesini bile sevmiyorlardı. Bu grubun en devrimci ve radikal olanlarına jakobenler deniliyordu. Kral ve kraliçe kaçmaya çalıştıktan sonra da kralın varlığının ne anlamı var ki diye düşündüler. Millet Meclisi'nin hazırlandığı anayasanın krala güç verebilecek bir anayasa olmasından şikayetçiydiler. Onlar, cumhuriyet anlayışının olduğu bir yönetim şekli istiyorlardı. Cumhuriyet, farklı tanımlara sahiptir. Ama en basit olanında bile kral, hükümdar veya bir kraliçe yoktur. Savunmaları bu düşünce olmuştu. İnsanların Millet Meclisi'ne olan tutumları kısaca radikal olduğunu düşünebilirsin ama yeterince radikal değilsin. Biz toptan bir biçimde monarşi fikrini ortadan kaldırmak istiyoruz şeklindeydi. Ve 16. Louis'nin kaçmaya çalışmasını da tahtından çekilmesi olarak görüyorlardı. Sonuç olarak Jacoben'ler Paris'te örgütlenmeye başladılar. Burası Şam'de Mar alanı. Resimde buranın şimdiki hali. Jacobenler, Mar alanında bir nevi halk parkında krala ihtiyacımız yok temelli imzalar toplamaya başladılar. Biz kendi cumhuriyetimizi yaratmak istiyoruz ve millet meclisi yeterince radikal değil mesajını veriyorlardı. Ancak bu eylem insanları sakinleştirmek için buraya gönderilen askeri birliklerin müdahalesine maruz kaldı. Bu askeri birlikler millet meclisi tarafından kontrol edilmekteydi. Yani bahsetmiş olduğumuz üçüncü sınıf tarafından kontrol ediliyorlardı. Sonucunda işler biraz çığırından çıktı. Bazı birlikler taşlandı. Bazı birlikler en başta havaya ateş açmaya başladılar. İşler ciddi anlamda çığırından çıktığında ise askerler kalabalığa ateş açtılar. Yaklaşık 50 kişi öldü. Bu bir katliamdı. Şam'da Mar katliamı. Haliyle insanlar daha da sinirlendiler. Hala açlar Problemleri çözülmemiş, kral ve kraliçenin güçlerini kazanmaya çalışacağından korkuyorlar. Ve bir de üstüne bu katliam sinirleri son noktaya taşımıştı. İnsanları daha da paranoyak yapan durum ise iki büyük gücün kendilerini Fransız devrimine sokmaya çalışmasıydı. Şimdi biraz konunun dışına çıkacağım ve Avrupa tarihinin bu kısmı biraz, biraz karışıktır ama bağlantıyı kuracağım. Avrupa'daki devletleri biliyoruz. Turuncu ile gösterilen yer Avusturya. Bu güncel bir harita, bu yüzden o zamanın Avusturya'sını turuncu ile belirtiyorum. Aşağı yukarı 1789-91 yıllarında Avusturya'nın sınırları bu şekildeydi. Kırmızı ile renklendirdiğim yer ise Prusya. Gördüğünüz gibi işaretlediğim bölge ile şimdiki Avusturya'nın bulunduğu bölge çok farklı. Avusturya tam buradaki ülke, Prusya ise bugün yok. Diğer yanda ise bu ülkelerle çakışan bir kutsal Roma İmparatorluğu var. Kutsal Roma İmparatorluğu'na biraz değinmek istiyorum şimdi. Walter'in çok güzel bir biçimde ifade ettiği gibi, Kutsal Roma İmparatorluğu ne kutsaldır, ne de Roma ile alakalı imparatorluktur. Kutsal Roma İmparatorluğu çoğunlukla Alman Krallığı ve devletlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulmuş, gevşek temeller üzerine kurulmuş bir imparatorluktur. Gördüğünüz gibi günümüz Almanyası ile bölge olarak kesişiyor. Kutsal Roma İmparatorluğundaki en etkili güç Avusturyalılardı. Avusturyalıların yöneticisi olan 2. Leopold, Kutsal Roma İmparatoru sıfatını taşıyordu. Ama eski zamanlardaki Roma İmparatorları gibi değildi. Eski zamanlardaki Roma İmparatorları Roma'dan geliyordu. Ancak bu Kutsal Roma İmparatorluğunun Roma ile hiçbir alakası yok. Buradaki insanlar Latince veya Roman dillerini değil, Germen dillerini konuşuyorlardı. Ayrıca bir imparatorluk yapısına da sahip değillerdi. Bir imparatorluğun sıkı yönetim mekanizması bu birlikte yoktu. Kutsal Roma İmparatorluğu devletlerin oluşturduğu birleşik bir krallıktı. Bir imparatorluk seviyesinde sıkı ve bağlı yönetime sahip değildi. Bu imparatorluğun en etkili bölgesi ise 2. Leopold tarafından yönetilen kısmıydı. 2. Leopold o zaman sadece Kutsal Roma İmparatoru, veya Avusturya'nın yöneticisi sıfatını taşımıyordu. O ayrıca Marie Antoinette'in erkek kardeşiydi. İkinci Leopold ve bir diğer Germanik devlet olan Prusya'nın yöneticisi 2. Frederick William, Ağustos ayında Pilnitz deklarasyonunu yayınladı. Bu Fransa'nın nüfusuna daha da zarar verecekti. Tam olarak ne olduğunu şimdi açıklığa kavuşturalım. 1791'in Haziran'ında 16. Louis ve Marie Antoinette kaçmaya çalıştılar ve Varenne'de de yakalandılar. 1791'in Temmuz'unda champs de katliamı yaşandı. Bu süreçte insanlar soylulara karşı daha da tepkili yaklaşmaya başladılar. Onlara ihtiyacımız yok fikri yayılmaya başlamıştı ve insanlar daha da sinirliydiler. Bunların üstüne de Pilnis bildirgesi yayınlandı. Yabancı güçlerin, ki bir tanesi yüksek mertebe bir Fransız soydusunun erkek kardeşi, yabancı güçlerin hazırladığı bir bildirge, Pelinitz bildirgesi. Bu bildirgede kısaca 2. Leopold ve 2. Frederik'in Fransız krallığını başa getirme niyetinde olduğunu ifade ediyordu. Bildirgede bunu zorla veya bir askeri müdahaleyle yapacaklarını söylemiyor da Fransa'nın monarşi düzeninden uzaklaşmasını onaylamadıklarını belirtmişlerdi. Kendileri ne kadar bu bildirgeyi ciddiye da Fransa'daki insanlar bunu fazlasıyla ciddiye almışlardı. Avusturya ve Prusya'nın sınırlarına büyük güçlerin olması da bu durumu iyice kızıştırmıştır. Sonuçta insanlar, soyluların güçlerini tamamen kazanıp onları bastıracakları konusundaki düşüncelere daha da bağlanmış oldu. Yani korkuları daha da arttı. Bu da Jacobinlerin iyice gaza gelip, Cumhuriyet adına daha da mücadeleci bir tutum sergilemelerine neden oldu. Konuyu burada bırakıyorum. Gördüğünüz gibi ilk videoda işler bayağı kötüye gitmişti. Şimdi ise daha da kötüleşecek. Fransa'da kaos çıkacak. İnsanlar kral ve kraliçeye ihtiyaçları olup olmadıklarını sorguluyorlar. Yabancı güçler müdahale edip kral ve kraliçenin tahttan indirilmesinden hoşlanmadıklarını söylüyorlar. Bu arada 2. Leopold'in ben senin erkek kardeşinin belki ben de sana yardımcı olabilirim tutumu insanları daha da korkutuyor. Şu anki millet meclisi devrimin başlangıcı ve insanların katliamına eğilimli. Sonuç olarak Fransız tarihinde gergin ve kötü bir zaman yaklaşıyor. Bu gerginlik ve vahşet terör dönemiyle doruğa çıkacak. Bunu bir sonraki videoda göreceğiz.